Herkese merhaba Bugünkü dersimizde kara kalemde ölçü nasıl alınır? En basit haliyle bunu açıklamaya çalışacağım. Bilerek basit bir obje seçtim ki anlatması da anlaması da daha kolay olsun. Daha açık bir şekilde olacağını düşünüyorum böyle. Objemi buraya koyuyorum. Bilerek arka plana da lacivert bir karton yerleştirdim ki e, objenin hatlarını daha kolay bir şekilde görebilelim. Ve şimdi gereken tek şey bir kalem. Kolumuzu Dümdüz uzatıyoruz. Bükmüyoruz. Dirseğimiz asla bükük değil. E kolumuzu dümdüz uzattık. Ve kalemimizin uç kısmını objemizin uç kısmına gelecek şekilde göz hizamızda yerleştiriyoruz. Bir gözümüz kapalım. Kalemin ucunu yerleştirdik. Şurada. Ve baş parmağımızı objenin diğer ucuna gelecek diğer sinirine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda gördüğünüz ücrem Objenin enini belirledim ve buna bir diyorum. Bu bizim bir ölçümüz. Baş parmağımı buradan kaldırmıyorum ve bir dediğim bu ölçüyle birlikte objenin boyunu oranlayacağım. Buna bir dedik. Kolumu bozmadım. Kolum hala dümdüz bir şekilde. Baş parmağımı da kaldırmadım. Ve bu sefer enini hesap boyu enini boyuna oranlıyoruz. Buna bir demiştim. Bir. Ve bittiği nokta şu an bunun şu yeşil çizginin olduğu yer. Baş parmağımı bu kalemin ucunun bittiği yere yeşil çizgiye getiriyorum. Buna bir dedik. Geldim. Oraya. İki oldu bu. Ve şu anda şurada bitti değil mi? Şurada bitiyor. Buna iki demiştim. Baş parmağımı yeni sınıra getirdim. Ve iki buçuk iki altmış gibi görünüyor. Tam görünmüyor. Şurası iki diyebiliriz. Tekrar yapıyorum. Eni oranlıyoruz. Baş parmağımı çektim. Ve eni bunu bir kabul ettim. Daha sonra boyuna geldim. Boyundan itibaren en alt kısımdan başladım. Bu bir. Yeşil çizginin orada bitiyor. Baş parmağımı şimdi yeşil çizgiye getiriyorum. İki. Şu anda şurada bitiyor şu köşede. Baş bu sefer oraya getiriyorum. Ve iki altmış. Şuraya kadar gelseydi 3 diyecektim. 1'e 3 olmuş olacaktı. 1, 2, 3 şeklinde. Ama oraya gelmiyor. 2, 60 yarısından biraz fazlasına geliyor. Buraya gelmiyor. O yüzden 2, 60 dedim. Şimdi ölçümüz neymiş? 1'e, bunu bir saydık. Ölçümüz neymiş? 1'e, 1, 2, 60. Bu sefer kağıda dönüyoruz. Şimdi bunu kağıda aktaracağız. İstersek bunu bu resim defteri boyutu kadar, bu kağıt kadar kocaman çizebiliriz. Oran 1'e 2.60. Görüntüyü bozmadan bunu bu defter kadar da büyük çizebiliriz. İstersek şurada küçücük bir kısma, şunun içine bile doğru ölçüyle yerleştirebiliriz. Ben şu anda çok büyük çizmeyi düşünmüyorum çok vakit almasın diye. Orta boylarda çizeceğim. Ne dedik? 1'e 2.60. Baş tebimi bir belirliyorum. Çizmek istediğim boyut kadar. Buna 1 dedim. Kalemimle ölçüsünü alıyorum. Buna 1 dedim. Sonra buradan başlıyorum başparmağımı kaldırmanın işaretlemeye. 1 2 Böyle olsaydı 3 olacaktı. 250 burası. Biz ne demiştik? 260. Tamamdır. Şimdi şöyle biraz daha Delirginleştireyim. Uzatıyorum ölçüleri. Aldığım tüm ölçüleri uzatıyorum. Şimdi şu anda 1'e 3 oranında çizdim. Fakat ne demiştik biz? 1'e 60. Şurası 50 oluyor. Burası 60. Şurada bitecek bizim çizimimiz. Hangi objeyi çizecek olursanız olun, ölçüsünü alıp onu böyle iki boyutlu bir kalıba sokarsanız çiziminizde görsel olarak bir bozukluk olmayacaktır. Çünkü ölçüsünü alıyorsunuz, ona göre yerleştiriyorsunuz. Çiziminizin kusursuz olmasını istiyorsanız ölçü almanız gerekiyor. Tabii ki her seferinde ölçü almayacaksınız. Gözünüz alışacak ve Gözünüzle oranlaya oranlaya çizim yapacaksınız. Ama başlarda ölçü almak size çok şey kazandıracak. Devam edelim. Buna ben tekrar ediyorum. Bunu ben kendim belirledim. Çizmek istediğim boyuta göre şu genişliği ben kendim belirledim. İsteseydim bunu şurada hatta onu da gösterebilirim. Burada isteseydim eninin bu kadar olmasına... İzin verin. İsteseydim enine bu kadar da yapabilirdim. Yapacağım şey yine aynı. Bu sefer bu belirlediğim enine bir diyecektim ve bire 1 bir iki 60 olarak çizecektim. Oran aynı olduğu müddetçe görüntü bozulmayacaktır. Enine bir demiştik, yine enine bir diyecektim. Daha sonra buradan ölçü ölçü bir iki ve şöyle 3 olur. 1 kelli 2 60. Ben eğer bunu şu anda bunun içine değerleştirsem görüntüm bozulmayacaktır. Çünkü neden? Ben yine 2 60 olacak şekilde ölçümü aldım. İstersen bu kadar büyük çizebilirim, büyüterek çizebilirim. İstersen daha da küçük. Umarım bu oran mantığını anlatabilmişimdir. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tam 2 dediğimiz kısım şu kısma denk geliyordu. Hatırlamıyorsanız tekrar o alalım. Enine yapıyoruz. 1 1 2 Tam 2 dediğim kısım şurasına denk geldi. Objemi şurasına. O zaman burada da şöyle biraz daha bunu alalım. O zaman kağıt üzerinde de buraya 1 dedik. İki dediğimiz kısım objenin şu kısmı olacak. O zaman buraya bir elips yerleştirebilirim. Tamamdır. En alt kısmında da yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Tamamdır. Kapağın şu kısımlarını da şuradaki boşluklardan ölçerek yapabilirsiniz ama göz izninizle yapabileceğinizi düşünüyorum ben çünkü ortalama şöyle falan denk geliyor. Yani her şeyde ölçerek yapmanız gerekmiyor. Ama yapamıyorsanız bunu da yine aynı şekilde küçük olacak daha zor gelebilir belki ama şu boşlukları ölçerek bir iki üç ve dört çıktı mesela burayı dörde bölersiniz. Aynen şöyle. O zaman da yine boşluklar. Şurayı dörde böldük. Bir, iki, üç, dört. Yine aynı şekilde nerede kapan başladığını bulmuş olursunuz. Artık bundan sonrasında ölçülük bir kısım kaldığını düşünmüyorum. Ölçüyü de anladığınızı düşünüyorum. Daha kompleks kompozisyonlardan Tabii ki zorlanabilirsiniz ölçü alırken. Daha zorlayacaktır bu sizi. Çünkü şu an ben burada sadece bu objenin ölçüsünü aldım. Ama ben buraya 4-5 tane daha obje koysaydım tek tek hepsinin ölçüsünü almanız gerekecekti. Tabii ki de ilk önce en dış hatların ölçüsünü alacaktınız. Daha sonra içindekilerin tek tek ölçüsünü alıp birbirini oranlayıp öyle aktaracaktınız. Ama bu kalemin o meşhur şeyi vardır yani kalemi böyle tutarsın Tek gözünü kapatırsın, böyle tutarsın, bir böyle tutarsın, ölçersin. O olay budur. Şu anda bunu açıklamış bulundum. Ve şu anda biraz daha ayrıntı eklemeyi düşünüyorum. Ayrıntıdan kastım. Objeyi gördüğüm kadarıyla çiziyorum. özet geçmek istiyorum. Ne yaptık? Asıl objemizde enine karar verdik. Enini bir saydık ve onu boyuna oranladık. Enine bir saydık ve bire iki çıkmıştı objemiz. Hemen bu birden bir ölçüsünden üç tane çizdik. Bir, iki ve buraya kadar da üç oldu. Ama bizim bir üç değildi. iki atmıştım. Yarısı olsaydı bir 2 iki, iki buçuk olacaktı. Yarısından biraz fazlası deyip belirleyip objemizi kağıda aktardık. Çizim yaparken uzun bir şeyi böyle bodur çiziyorum ya da daha kısa bir şeyi anlamadan uzun çiziyorum. Oradakine benzemiyor diyorsanız o zaman kalemle ölçü almak işinize çok yarayacaktır. Zamanla gözünüz alıştıkça kalemle ölçü almayı bırakacaksınız zaten. Ama başlangıç için bu gayet güzel bir yöntemdir. Umuyorum ki kalemle ölçü almak kısmı anlaşılmıştır. Bu herkesle çizim yapan çok kişi de gördüğümüz durum. Kolunu uzatıp tek gözünü kapatıp havalı havalı böyle bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor anlamadığınız durum budur arkadaşlar. Umarım... Açıklayıcı olmuştur. Umarım kalemle ölçü almayı öğrenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.